Evet burçlara olan etkilerinden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Mart ayında 12 burcu neler bekliyor tek tek bunlara bakalım. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Mart 2019 gökyüzü gündemi bizlere ne gibi değişiklikler ve yenilikler getiriyor. Bundan bahsedeceğim şimdi sizlere. Evet Mart ayının gündemi başlangıçta da söylediğim gibi oldukça yoğun ve etkili enerjiler. Mart ayına gündemini damgasını vuracak özellikle bir balık burcunda gerçekleşen Mer Merkür Retro'muz var. Bundan daha evvel videolarda bahsetmiştim. Hemen hemen ayın tamamında etkili olacak bu retro. Biliyorsunuz balık burcu da sizin gibi değişken bir burçtur. ve Dolayısıyla de hayli etkileniyor olacaksınız sevgili yaylar. Ee, onun dışında Uranüs Boğa Burcuna geçiyor. Bu çok önemli bir transit. Önümüzdeki 7 yıl etkileyecek bir transit. Ee, geçtiğimiz yıl 2018'in Mayısında Uranüs Boğa, Boğa Burcuna yerleşmiş, ancak e, retro hareketinden dolayı e, Koç Burcunda transitine devam etmişti. Artık Koç Burcu transiti tamamlandı ve e, önümüzdeki 7 yıl boyunca Boğa Burcunda seyrine devam ediyor olacak. Bu da hepimizi oldukça etkileyen bir transit olacak e, sevgili aylar. Bu önemli e, gezegen görünümlerinin arasında tabii ki her ay olduğu gibi bir yeni ayımız ve dolunayımız ve başka gezegen geçişlerimizde söz konusu bu ay. Evet Mart ayının başında e, Venüs, Kare, Uranüs açısından dolayı ilişkiler konusunda özellikle e, ani şok edeceği biraz gerilimli açılar söz konusu olabilir. E, bitişler, başlangıçlar, tamamlanmalar. İlişkilerle ilgili sıra dışı e, gündemler söz konusu olabilir. Bu konuya dikkat etmemizde fayda görüyorum ve hemen Mart ayının başında Venüs'ün Kova burcunda e, seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Kova burcu sizin 3. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, her gün gördüğünüz kişiler, iletişim şekliniz, eğitim hayatınız gibi konulardan biraz daha iyicil etkiler altındasınız. Kardeşlerinizin hayatıyla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle kız kardeşlerinizin yakın çevrenizdeki kız arkadaşlarınızın, ee, onun dışında iletişimle ve e, güzellikle ilgili bir sektörde çalışıyorsanız, bunlarla alakalı da önemli ve güzel e, kazanımlar elde edeceğiniz bir süreçtir Venüs Kova süreci. İletişim konusunda daha iyicil olduğunuz, e, daha tatlı dilli olduğunuz, insanları ikna etmek konusunda daha başarılı olduğunuz e, bir süreç söz konusu olacak. Sevgili aylar, dolayısıyla bu venüs kova transitini özellikle Merkür retrodayken e, iletişim aksaklıkları yaşarken iletişim konusunda bir tık daha e, bir adım daha önde olduğunuzu söylememiz e, çok da yanlış olmayacaktır. 5 Mart'ta e, Merkür geri hareketine başlıyor. Balık burcunda sizin 4. evinizde. Dolayısıyla aile içi iletişimsizlikler, aile içi iletişim problemleri yaşamak söz konusu olabilir. Bu nedenle özellikle bebeğinleriniz ve kendi ailenizle birlikte yaşadığınız insanlarla iletişim kurarken bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Eğer bir ev kiralamak, ev alımı, satımı gibi kontrat ve, ve bunun gibi evrak işleriniz söz konusuysa bunlarla alakalı aksaklıklar olabilir. Neyin altına imza attığınızda lütfen e, dikkatli bir şekilde bakın sevgili yaylar, e, ev taşımak için, ev değiştirmek için çok uygun zaman dilimleri olduğunu söyleyemeyeceğim veya evinizde bir tadilat yapmak istersiniz. Beraber çalışmak istediğiniz kişilerle alakalı anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar, ücret ödemesinde ve işin yapılmasında bir takım aksaklıklar söz konusu olabilir. Dolayısıyla eviniz, yuvanız, konforunuz, birlikte yaşadığınız insanlarla ilgili çok fazla atraksiyon içerisine girmemenizde fayda var bu Merkür balık retrosu transiti boyunca. 6 Mart'ta Uranüs Boğa burcuna geçiyor. Önümüzdeki 7 yılın dengeleri. Değişiyor sevgili yaylar. Uranüs koş transitindeyken, sizin gibi ateş grubundayken biraz daha belki etkisini fazlaca hissetmişsinizdir Uranüs koş transitinin. Artık boğa burcuna yerleşiyor olacak. Ve biliyorsunuz Boğa burcu sizin 6. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki 7 yıl boyunca sağlığınızla alakalı sıra dışı gündemler, ani şok edici gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle sağlığınıza çok dikkat edin. İş hayatınızla ilgili şu anki bulunduğunuz konumdan çok daha farklı yerlerde olma ihtimali söz konusu olabilir. Kendi işinizi kurabilirsiniz, işinizden ayrılabilirsiniz, yeni bir işe kalkışabilirsiniz. Yani iş hayatı konusunda ve çalışma arkadaşlarınız konusunda bir türlü tam düzen ve istikrar oturtmayabilirsiniz. Aslında burada size anlatılmak istenen işinizle alakalı, e, günlük rutinlerinizle alakalı e, yapmak istediğiniz gelişmeleri e, nelerden özgürleşerek yapmanız gerektiğiyle alakalıdır. Dolayısıyla iş hayatına, çalışma hayatına bakış açınızın oldukça iyi yenileneceği ve dönüşeceği bir 7 yıl sizi bekliyor olacak sevgili yaylar. Tabii ki bu e, zamana yayılan bir süreç. E, özellikle yükseleninizin derecesine göre etkisi e, bu yıl söz konusu olabileceği gibi 7 yıl sene sonra da söz konusu olabilir. Dolayısıyla e, bundan kısaca bahsetmek istedim ki Uranüs boğa burcu transiti videomda detaylıca bahsetmiştim. Evet, altı Mart gün aynı zamanda balık burcunda bir yeni ay meydana geliyor olacak. Bu yeni ay ile beraber ev, aile, yuva yaşantınızda bir takım yenilikler ve güncellemeler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Öyle hissedebilirsiniz. Uzun zamandır planladığınız değişiklikler söz konusuysa eviniz, yuvanız, konfor alanınız beraber yaşadığınız insanlarla alakalı gündemler bunlarla alakalı yenilikler yapabilirsiniz. Yeni aylar güzeldir. Ancak Mercury Retrosu yine dördüncü evinizde gerçekleştiği için özellikle yeni başlangıçlar, ani kararlar, ani ev değişiklikleri Anneyle ile ebeveynlerle ani sıkıntılar yaşamak açısından çok uygun olmayacaktır. Çünkü ne kendimizi düzgün ifade ediyor olacağız ne de karşımızdakini doğru bir şekilde anlıyor olacağız. İletişim problemleri gerçekten hat safhada olacak ve birlikte yaşadığımız insanların kalbini kırmamak adına özellikle yeni başlangıçlar konusunda adım atmakta biraz daha temkinli olmamızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. 7 Mart'tan 15 Mart'a kadarki süreç biraz daha gökyüzünün iyicil, destekleyici açılarının ve enerjilerinin olduğu bir süreç olacak. Dolayısıyla evimizle alakalı gelişmeler, yenilikler, ailemizle, partnerimizle ikili ilişkilerdeki diyaloglarımız biraz daha rahatlıyor olacak. Bu dönemi değerlendirebiliriz özellikle Mart ayı boyunca ta ki Güneş Koç burcuna geçip Koç burcunda Güneşin bulunduğu esnada bir dolunay meydana gelene kadar yani 21 Mart tarihine kadar. Evet güneş koç burcundayken 5. eviniz aktif hale gelecek. Çocuklarla ilgili meseleler hayattan keyif almayla alakalı, eğlence ile alakalı gündemlerin söz konusu olacak. Ve dolunayın da terazi burcunda gerçekleşeceğini görüyoruz. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu dolunayla beraber sosyal çevrenizde, arkadaş ilişkilerinizde, arkadaşlarınızla alakalı meselelerde önemli bir kapanış ve bitiş söz konusu olabilir. Bir arkadaşınızla aranız bozulabilir. Yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Eski sosyal çevrenizden kopma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Kariyer gelirlerinizle alakalı bir takım sonlanmalar, bitişler, kapanışlar söz konusu olabilir. Gelecek hayallerinizle alakalı meselelerde önemli bir takım... E, bitişler yaşanabilir. Bu nedenle 21 Mart civarı biraz gerilimli ve gergin açılar hakim olabilir. E, özellikle terfiyi bekleyen, kari, ekstra kariyer geliri bekleyen yaylar için e, çok da e, istedikleri gibi gitmeyebilir süreç. E, bu gergin enerjileri dediğim gibi Merkür retrosu da devam ederken en asgariye indirmek sizin açınızdan faydalı olacaktır sevgili yaylar. Evet, 24 Mart civarında ailenizde, yuvanızda, annenizle alakalı meselelerde güzel gelişmeler yaşamak için uygun enerjiler söz konusu 24 Mart artı eksi 2 gün e, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili yerler ve 26 Mart'ta Venüs Balık Burcu'na geçecek evinizle alakalı değişiklikler yenilikler yapmak için e, bu süreci değerlendirebilirsiniz Venüs Balık transitini ancak yine de Merkür'ün retrosunun tamamlanmasını beklemenizi tavsiye edeceğim ki zaten Merkür retrosu'dan 28 Mart civarında sona edecektir dolayısıyla Nisan ayına bırakırsak bu tarz işleri daha faydalı ve verimli olacaktır sevgili yaylar. Evet 31 Mart ile beraber e, Mars ikizler burcuna geçiyor olacak. Sizin 7. evinize Dolayısıyla ilişkiler konusunda daha aktif olacağınız, daha agresif olacağınız ilişkilerde biraz ufak tefek gerilimlere tartışmalara açık olacağınız bir süreç başlıyor olacak. Özellikle Nisan ayı boyunca bu etkiyi de önceden hesaba katarsanız çok fazla gerginlik yaşamadan süreci atlatırsınız diye düşünüyorum sevgili yaylar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.